Al. Cennet kapısında yatacağım Günahlarımdan buket yaptıracağım aranjman Tüm haklarımdan vazgeçtim acımaya Gerektiği kadar al yeter beni bana bıraksan Affet beni affedilmez yanlışlar yaparsam Yere saydam kadehlerin ardından bakarsam Sabır dayan halledeceğim aklımda plan Tüm insanlık için var bir iki numaram Dört boyuttan üç bizim say Onun akilerden çaldı kelimetleri dağıttı Yararlansın insan. Yılfı bile bundan artık Kandaralık yıllar yıllar yalanlarla sandık O sunurları yok Gözünü açtık, kadınları güzellendik Duyduk her saygı Buydu belki bizi farklı kılan, uyum içindeyiz açtık Huzur dedikleri budur, belki deyip bu etike piracı Onun çekileri ruhunun eriliklerini Bu gizin an kanına kanınak Marduk'tan insende, yola baş koyduk bir kere Boşa taruza direnmen, yöre abluka miner yer hey. İş çalınca kabuğuna girer, kıskançlar uzar gider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 Sanlık için var bir iki numaram Dört boyuttan üç bizim say Onun akilerden çaldık Kelemetleri dağıttık Yararlansın en zayıfı bile bundan artık Kandaralık yıllar, yıllar, yıllar yalanlarla sandık O sınırları yazgı. Maymun gözünü açtı. Kadınları güzellendik duyduklar düzlerin saygı Buydu belki bizi farklı kılan uyum içindeyiz aştık Huzur dedikleri budur belki değil bu mütetik hep piracı Bulut şekilleri ruhunun Bu gizini an çaldı kanına Ilerden. Marduk'tan insende yola baş koyduk bir kere boça hata aruza direnmen görür abluka miner yer hey. hey. İş çalınca kabuğuna girer, kıskançlar uzar gider hey.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 Zanlık için var bir iki numaram 4 boyuttan üçü bizim say Onun nakilerden çaldı Kelemetleri dağıttı. Yararlansın en zayıfı bile bundan artık Kan daralık yıllar, yıllar yıllar yalanlarla sandık O sınırları yazgın Maymun gözünü açtık Kadınları güzel anlık Duyduk derdizlere saygı Buydu belki bizi farklı kılan içinde içindeyiz aştık Huzur dedikleri budur belki de Bu mütecik hepir Onu Unut ruhunu ruhunun erinliklerini Bu gizin an çaldı kanına gelelerde marduktan insandan yola baş koyduk bir kere boşa taruza direnen men yurablukamin nerede eş yolunca hey, hey. kabuna girer Kıskançlar ruzlar güzel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 en zayıfı bile bundan artık Kandaralık yıllar yıllar yalanlarla sandık O sınırları gözünü açtı Kadınları güzel andık Duyduk dercizlere saygı Buydu belki bizi farklı kılan Uyum içindeyiz aştık Huzur dedikleri budur belki değil Bu Onu hep birazcık Unut şekilleri Bu gizin an çaldı kanınak ilerden Marduk'tan insende Yola baş koyduk bir kere Boşa taruza direnmen Yöner ablu kaminler Eş alınca girer, kıskançlar uzar gider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 en zayıfı bile bundan artık Kandıralık yıllar yıllar yalanlarla sandık O sunurları Gözünü açtık, kadınları güzellendik Duyduk derdiklere saygı Buydu belki bizi farklı kılan uyum içindeyiz açtık Huzur dedikleri budur belki değil Bu mu tetiket Onu Onun çekileri ruhunun eriliklerini Bu gizin an çaldı kanınak ilerden Marduk'tan da yola baş koyduk bir kere Boşa taarruza direnmen yöner abluka miner yer hey. İş çalınca kabuğuna girer Kıskançlar uzar gider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 Samlık için var bir iki numara, dört boyutlu üç biçim sahi, onun hakiklerden çaldı, kelametleri dağıttı. Yararlananın zayıfı bile bundan artık. Kan dönenler yele yalanlarla zannedi, kutsunurları yat gördü, bayon göğsünü açtı. Kadınları güzellendi, duydu geceleri sığır, duydu belki bize fark. Bu yön içindeki yıldaşlar Huzur dedikleri budur belki deyip umut Onu bu dedikefe raci Bunu çekilir ruhunun nedir bu gizli an çaldı kanına gilerde Marduktan sen de yola baş koyduk bir kere Boşa ta direnmen görür abluka minlerde eş yolunca hey. kabuna girer Kıskançlar uzar güzel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 en zayıfı bile bundan artık Kandı aralık yıllar yalı yalanlarla sandık O sınırları gözünü açtı Kadınları güzellendik Duyduk derdilere saygı Buydu belki bizi farklı kılan uyum içindeyiz aştık Huzur dedikleri budur belki değil Bu mutetik hep birazcık Unut şekilleri nedir eriliklerini Bu gizin an kanına kanınak Marduktan Marduktan insenden Yola baş koyduk bir kere Boşa taruza direnmen Yörer ablu kamin Alınca kabuğuna girer, kıskançlar uzar gider Dünyadan ımaz, cennet kapısında yatacağım Günahlarımdan, buket yaptıracağım aranjman Tüm haklarımdan, vazcaydım acımaya Gerektiği kadar al, yeter beni bana bıraksan Affet beni affedilmez yanlışlar yaparsam Yere saydam karelerin ardından bakarsam Sabır dayan, halledeceğim aklımda plan Tüm insanlık için var, biriket Üçü bizim say Onun akilerden çaldık Kelemetleri dağıttı. Yararlansın en zayıfı bile bundan artık Kandıralık yıllar yıla yalanlarla sandık O sınırları yazgın Maymun gözünü açsa Kadınları güzel andı. Gercilere saygı Buydu belki bizi farklı kullan Uyum içindeyiz aştı Huzur dedikleri budur Belki değil bu mu tetike piracı Onun ruhunun eriliklerini Bu gizli an çaldı kanınakilerden Marduk'tan insende Yola baş koyduk bir kere Boşa taarruza direnmen Göre abluka miner nerede eş alınca kabuna girer Kıskançlar uzar gider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 en zayıfı bile bundan artık Kandıralık yıllar yıllar yalanlarla sandık O sınırları yazgı Maymun gözünü açsa Kadınları güzellendik Duyduk her Belki bizi farklı kılan uyum içindeyiz ağaçta Huzur dedikleri budur belki değil evet. Onu çekilir, bu mutetik epiracı Bunun çekileri ruhunun Bu gizin an çaldı kanınakilerden Marduk'tan insende yola baş koyduk bir kere boça taruza direnmen görer abluka miner yer hey. İş çalınca kabuğuna girer Kıskançlar uza gider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 bir i̇ki numaram dört boyuttan üçü biçim say Onun akilerden çaldı kelimetleri dağıttı. Yararlansın en zayıfı bile bundan artık Kandıralık yıllar, yıllar yalanlarla sandık O sınırları yazgı. Maymun gözünü açtı, Kadınları güzellendik Duyduk her Belki bizi farklı kılan uyum içindeyiz ağaçta Huzur dedikleri budur belki değil bu mutetik etiketir <gülüyor> Onun Bunun çekileri ruhunun Bu gizin an kanına tanınak Marduktan insende yola baş koyduk bir kere Boşa taruza direnmen gönder ablu kamin her yer Eyyy İş girer Kıskançlar uzar gider hey.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 İnsanlık için var bir iki numaram Dört boyutlu üç biçim say Onun akilerden çaldık Kelemetleri dağıttık Yararlansın en zayıfı bile bundan artık Kandıralık yıllar yılları yalanlarla sandık O sınırları yaz, Simon gözünü açtı, kadınlara güzellendi, duydu gecelere sahip. Uyudu belki bizi farklı bu uyum içindeyiz açtık. Huzur dedikleri budur belki değil, bu mu kepir Onu çekileri ruhunu nedirlikleri bu gizini an çaldı kanına de. Marduk'tan insan yola baş koyduk bir kere boşa taruza diren. Ben görer abluka nerede? Hey, iş çalınca kabuna girer, kıskançlar uzar gider.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 Anlık için var bir iki numaram Dört boyutlu üç bizim say Onun akilerden çaldı kelimetleri dağıttık Yararlansın en zayıfı bile bundan artık Kandı aralık yıllar yıla yalanlarla sandık O sınırları yazgı. maymun gözünü açtı Kadınları güzellendik duyduk ercilere saygı Uydu belki bizi farklı kılan uyum içindeyiz açtı Huzur dedikleri budur belki değil bu mutetik hep iracı Ulu çekileri ruhunun erinliklerini bu gizin an kanına İlerden Marduk'tan insende Yola baş koyduk bir kere Boşa taarruza direnmen Göre abluka min yer İş hey. hey. girer Kıskançlar uzar gider hey.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 en zayıfı bile bundan artık Kandı aralık yalanlarla sandık O sınırları yazgın gözünü açtı. Kadınları güzellendik Duyduk ercizlere saygı Buydu belki bizi farklı kılan uyum içindeyiz açtık Huzur dedikleri budur belki değil bu mutatik hep birazcık Unut çekileri ruhunun eriliklerini Bu gizini an çaldı kanınakilerden Marduk'tan insende yola baş koyduk bir kere Boşa taarruza direnmen Yöre ablu kamin Eş alınca girer, kıskançlar uzar gider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 en zayıfı bile bundan artık Kandıralık yıllar yıllar yalanlarla sandık O sınırları gözünü açtı Kadınları güzel andı. Bu buydu belki bizi farklı kılan uyum içindeyiz aştığı. Huzur dedikleri budur belki değil bu mutatik hep birazcık Onun çekileri ruhunun erinliklerine bu gizin an çaldı kanınakilerden Marduktan de yola baş koyduk bir kere Boşa taar uza direnmen yöder abluka miner yer İş çalınca girer kıskançlar uzar gider Dünyadan al cennet kapısında yatam Günahlarımdan buket yaptırcam aranjman Tüm haklarımdan vazgeydim acımaya Gerektiği kadar al. al yeter beni bana bıraksan Affet beni affedilmez yanlışlar yaparsam Yere saydam karelerin ardından bakarsam Sabır dayan halledeceğim aklımda plan Tüm insanlık için var bir iki 4 Dört üç üçü bizim say Onun afilerden çaldı kelimetleri dağıttık en zayıfı bile bundan artık Kandıralık yıllar yalı yalanlarla sandık Kut sınırları yazgı Maymun gözünü açtı Kadınları güzellendik Duyduk ercizlere saygı Uydu belki bizi farklı kılan uyum içindeyiz açtı Huzur dedikleri budur belki değil bu mutetik epirası Çekilirdi ruhunun eriliklerine bu gizin an Çaldık kanınakilerden Marduk'tan de yola baş koyduk bir kere Boşa tağrıza direnmen görer abluka min her çalınca hey. kabuğuna girer Kıskançlar uzar gider Dünyadan az, cennet kapısında yatacağım Günahlarımdan buket yaptıracağım aranjman Tüm haklarımdan vazgeçtim acıma ya. Gerektiği kadar al yeter beni bana bıraksan Affet beni affedilmez yanlışlar yaparsam Yere saydam karehlerin ardından bakarsam Sabır dayan halledeceğim aklımda plan İnsanlık için var bir iki numaram Dört boyuttan üçü bizim say Onun nakilerden çaldı Kelemetleri dağıttık Yararlansın en zayıfı bile bundan artık Kandı aralık yıllar yıllar yalanlarla sandık O sınırları yazgın gözünü açtı Kadınları güzellendik Duyduk ercizlere saygı Buydu belki bizi farklı kılan Uyum içindeyiz aştık Huzur dedikleri budur belki değil Bu mutatik hep birazcık Unut çekilir ruhunun erinliklerini Bu gizin an çaldı kanına İlerden Marduk'tan insende Yola baş koyduk bir kere Boş hatar uza direnmen Göre abluka min her yer olacak hey. çalınca hey. kabuğuna girer Kıskançlar uzar gider hey. Dünyadan ımal cennet kapısında yatçap Günahlarımdan buket yaptırcam aranjman Tüm haklarımdan acıma acımaya Gerektiği kadar al yeter beni bana bıraksan Affet beni affedilmez yanlışlar yaparsam Yere saydam kadehlerin ardından bakarsam sabırdayan dayan halledeceğim aklımda plan Tüm insanlık için var bir iki numaram Dört boyuttan üçü bizim say Onun akilerden çaldı kelimetleri dağıttı yararlar. Senin sözünle yot badele bundan artık kanderalıklar yale yalanlarla zandı kosunurlar o yot go Belki bizi farklı buyum içinde yüz açtı. Bu dedikleri budur belki de komuteti kepiracı. Onun çekileri ruhunu derinliklerinde bu kız inanç kanına kanın Marduk'tan Marluktan insanı yola baş koyduk bir kere boşata uza direnmen görer ablukam iner yer. Hey. İş olunca kabuna girer kıskançlar uzar gider.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 en zayıfı bile bundan artık Kandıralık yıllar yıllar yalanlarla sandık O döne açtı kadanare güzel andı Buydu saygı Uydu belki bizi farklı flag uyum içinde yüz açtı Huzur dedikleri budur belki değil bu mudacak peracı onu çekileri ruhunun nedir bu gizli açıldı kanına gilerde marduktan insan yola baş koyduk bir kere Boşa taruza direnen men görür abluka eş yol hey. kabuna girer kıskançlar uzar güzel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 En zayıfı bile bundan artık Kandıralık yıllar yıllar yalanlarla sandık O sınırları yok. Gözünü açtı, kadınları güzellendi, duydu gecilere saygı. Buydu belki bizi farklıladı. Uyum içinde yüz açtı. dedikleri budur belki değil. Bu muteti kepirdi. Onu çekileri ruhunu nedirlikleriyle bu gizini açtı kanına giderdi. Marduk'tan i sen de yola baş koyduk bir kere. Boşa taraza direnmen görer abluka nerede? Hey. Eş çalınca kabuna girer, kıskançlar uzar gider.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 Zannık için var bir iki numaram Dört boyuttan üçü bizim say onun nakilerden çaldı, Kelemetleri dağıttı. Yararlansın en zayıfı bile bundan artık Kandaralık yıllar yıllar yalanlarla sandık Kod sınırları yazgın Maymun gözünü açtık Kadınları güzellendik Duyduk derdilere saygı Buydu belki bizde farklı Kullan uyum içindeyiz açtık Huzur dedikleri budur belki değil Bu mutetik hepir Onu Unut şekilleri ruhunun erinliklerini Bu gizin an çaldı kanına gelerde marduktan insandan yola baş koyduk bir kere boça taruza direnen men görür abluka minneler eş yolunca hey, hey. kabuna girer Kıskançlar ruzlar güzel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 Akilerden çaldık kelimetleri dağıttı. Yararlansın en zayıfı bile bundan artık Kandaralık yıllar yıllar yalanlarla sandık Kod sınırları yazgın gözünü açtı. Kadınları güzellendik Duyduk derdizlere saygı Buydu belki bizi farklı kullan uyum içindeyiz ağaçta Huzur dedikleri budur belki değil bu mutetik epirazdır Unut şekilleri ruhunun eriliklerini Bu gizin an çaldı kanınakilerden Marduk'tan insenden Yola baş koyduk bir kere boşa taarruza ben görer abluka mi nerede? Hey. İş çalınca kabuna girer, kıskançlar uzağı gider. Hey.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 en zayıfı bile bundan artık Kandaralık yıllar, yıllar yıllar yalanlarla sandık O sınırları yazgı Maymun gözünü açtı Kadınları güzel anlık Duyduk derdilere saygı Buydu belki bizi farklı kılan Uyum içindeyiz aştı Huzur dedikleri budur belki değil Bu mutetik hep birazcık Unut şekilleri ruhunun eriliklerini Bu gizin an kanına kanınak ilerden Marduktan insende Yola baş koyduk bir kere Boşa taruza direnmen Yöner ablu nerede? her Çalınca kabuğuna girer Kıskançlar uzar gider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 Sinin zayıfı bile bundan artık Kandıralık yıllar, yıllar yalanlarla sandık O sınırları yatkı gözünü açtı Kadınları güzellendik Duyduk her cizlere saygı. Belki bizi farklı kılan uyum içindeyiz aştık Huzur dedikleri budur belki değil bu müddetik hep birazcık Unut çekilirin ruhunun Bu gizin an kanına kanınak ilerden Marduktan insende yola baş koyduk bir kere Boşa taruza direnmen görer abluka miner yer İş hey. girer Kıskançlar uzar gider Dünyadan emal cennet kapısında yatıp günahlarımdan buket yaptırcam aranjman tüm haklarımdan vazgeçtim acıma gerektiği kadar al yeter beni bana bıraksan affet beni affedilmez yanlışlar yaparsam yere saydam kadehlerin ardından bakarsam sabır dayan halledicem aklımda plan tüm insanlık için var bir iki numara 4 boyutlu üçünçün say onun akilerden çaldı kelametleri dağıtı yararlar. En zayıfı bile bundan artık Kandıralık yıllar yıllar yalanlarla sandık O sınırları yok gözünü açtık, kadınları güzellendik Duyduk derdiklere buydu belki bizi farklı Bu Uyum içindeyiz açtık, huzur dedikleri budur Belki değil bu mutetik epiracı onu çekileri ruhunun eriliklerini Bu gizin an kanına kanınak Mardukta Marduk'tan insende, yola baş koyduk bir kere Boşa taarruza direnmen, yöner abluka nerede? Hey. Biz çalınca girer, kızkançlar uzar gider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 en zayıfı bile bundan artık Kandı aralık yalanlarla sandık O sınırları yazgın Maymun gözünü açtı. Kadınları güzellendik Duyduk derdilere saygı Buydu belki bizi farklı kılan Uyum içindeyiz aştık Huzur dedikleri budur belki değil Bu mutetik hep birazcık Unut şekilleri ruhunun Bu gizin an çaldı kanınak ilerden Marduktan de Yola baş koyduk bir kere Boşa taarruza direnmen Yöder abluk nerede? Çalacak kabuna girer kız kaşlar gider.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 en zayıfı bile bundan artık Kandaralık yıllar yalı yalanlarla sandık O sınırları yazgı Maymun gözünü açtı Kadınları güzellendik Duyduk dercizlere saygı Buydu belki bizi farklı Ulan uyum içindeyiz açtı. Huzur dedikleri budur belki değil Bu mutetik hep birazcık Unut şekilleri ruhunun eriliklerini Bu gizin an çaldı kanınak ilerden Marduktan insende Yola baş koyduk bir kere Boşa taarruza direnmen Yöder abluka minn her Dolunca kabuna girer kıskançlar rüzgar gider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 Gözünü açtı, kadınları güzellendi, Duyduk gerçiklere saygı, duydu belki bizi farklı kulağı uyum içinde yüz açtı, huzur dedikleri budur belki diyu muteti kepir aldı, onu çekileri ruhunu nedirlikleri bu gizin an çaldı kanına giderdi. Marduk'tan de yola baş koyduk bir kere boşa taruza diren, ben görer ablo kamın nerede? Hey, hiç kabuna girer, kızkançlar uzağı gider.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 en zayıfı bile bundan artık. Kandıralık yıllar yıllar yalanlarla sandık O sınırları yazgı Maymun gözünü açtı Kadınlar güzellendi Duyduklar dizleri sandık Belki bizi farklı döküldü bu yun içinde yüz açtı. Huzur dedikleri budur belki de evet. bu muteti kepiracı. Onun çekirleri ruhunu nedirliklerinde bu kisin an çaldı kanına giderdi. Mardukta ninsende yola baş koyduk bir kere boşa taruza direnmen yorar ablukamın erler. Eee hey. hey. iş alacak kabul an girer kıskançlar uzar gider.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 Gözünü açtık, kadınları güzellendik Duyduk derdiklere saygı Uydu belki bize fark kılan uyum içindeyiz açtık Huzur dedikleri budur, belki değil bu mu tetike piracı Onun çekileri ruhunun eriliklerini Bu gizin an çaldı kanınakilerden Marduk'tan insende, yola baş koyduk bir kere Boşa taarruza direnmen, yöre abluka miner yer hey. İş çalınca kabuğuna girer, kıskançlar uzar gider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 en zayıfı bile bundan artık Kandı aralık yalanlarla sandık O sınırları yazgı. Maymun gözünü açtı. Kadınları güzellendik Duyduk ercizlere saygı Buydu belki bizi farklı kula içinde içindeyiz açtık Huzur dedikleri budur belki değil Bu mutetik kefir acı Ulu çekil yeri ruhunun eriliklerini Bu gizin an kanına gilerde. Marduk'tan insende Yola baş koyduk bir kere Boşa taarruza direnmen Yürer abluka miner Ey Gelınca kabuna girer kıtkanlar rüzgar gider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 en zayıfı bile bundan artık Kandı aralık yıllar, yıllar yıllar yalanlarla sandık O sunurları gözünü açtı, Kadınları güzellendik Duyduk saygı Buydu belki bizi farklı Ulan uyum içindeyiz açtık Huzur dedikleri budur belki değil Bu mutetik hep birazcık Ulu çekil yeri Bu gizin kanına çaldı kanınakilerden Marduk'tan insende Yola baş koyduk bir kere boça taarruza direnmen Yöder abluka miner yet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 Fillerden çaldı, kelimetleri dağıttı Yararlansın en zayıfı bile bundan artı Kandıralık yıllar yıllar yalanlarla sandık O sınırları yazgı, maymun gözünü açsa Kadınları güzellendi, duyduk ercizleri Belki bizi farklı kılan uyum içindeyiz ağaçta Huzur dedikleri budur belki değil bu mutatik hep birazdır Bunun çekileri ruhunun eriliklerini Bu gizin an çaldı kanınakilerden Marduk'tan insende yola baş koyduk bir kere Boşa taruza uza direnmen yöner ablu kamin her yer İş çalınca girer, kıskançlar uzar gider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 en zayıfı bile bundan artık Kandı aralık yıllar, yıllar yalanlarla sandık O sınırları yazgı Maymun gözünü açtı. Kadınları güzellendik Duyduk ercizlere saygı Buydu belki bizi farklı kılan uyum içindeyiz açtık Huzur dedikleri budur belki değil Bu muhtedik hep birazcık Unut çekil yeri ruhunun Bu gizin an kanına kanınakilerden Marduk'tan insende Yola baş koyduk bir kere boça taarruza direnmen Yöner ablu coming her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 Canlık için var bir iki numaram Dört boyuttan üçü bizim say Onu nakilerden çaldı kelimetleri dağıttık Yararlansın en zayıfı bile bundan artık Kandıralık yıllar yalı yalanlarla sandık O sınırları yazgın Maymun gözünü açtı. Kadınları güzel andı. Cizere buydu belki bizi farklı kullan. Uyum içinde yüz huzur dedikleri budur belki diyor bu dike piracı. Onu çekildi ruhunu nedir bu gizini an çaldı kanına giderdi. Marduk'tan insanda yola baş koyduk bir kere. Boşa taruza diren, ben görer abloka nerede? Ee, iş alacak kabul nakirer, kıskançlar uzar gider.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 en zayıfı bile bundan artık Kandı aralık yalanlarla sandık O sınırları yazgı Maymun gözünü açtı Kadınları güzellendik Duyduk ercizlere Buydu belki bizi farklı kılan uyum içindeki açtı Huzur dedikleri budur belki değil Bu mutetik hep birazcık Bunun çekileri ruhunun Bu gizin an çaldı tanınakilerden Marduk'tan insende Yola baş koyduk bir kere Boşa tağruza direnmen Yöre ablu coming Alınca kabuğuna girer, kıskançlar uzar gider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 en zayıfı bile bundan artık Kandıralık yıllar yalanlar yalanlarla sandık O sınırları yazgın Açtı. Kadınları güzellendi, duyduklar cizere saygı. Uydur belki bizi farklı bulan uyum içinde yüz açtı. Huzur dedikleri budur belki diyor umut ettiği piracı. Onu çekileri ruhunun nedir bu gizini an çaldı kanına girerdi. Marduktan insanda yola baş koyduk bir kere boşa taruza direnmen görer ablo kaminer. Hey hiç çalacak kabuna girer kız kancalar uzar gider.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 en zayıfı bile bundan artık Kandıralık yıllar, yıllar yalanlarla sandık O sunurları yok Gözünü açtık, kadınları güzellendik Duyduk ercilere saygı Uydu belki bizi farklı kılan uyum içindeyiz açtık Huzur dedikleri budur belki değil bu muhtetik hep birazcık Onun çekileri ruhunun erinliklerine Bu gizin an çaldı tanınakilerden Marduk'tan insende yola baş koyduk bir kere Boşa tağrıza direnmen görer ablukamin her yer Eş hey. çalınca kabuna girer, kıskançlar uzar güzel.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 İnsanlık için var bir ki numaram Dört boyutlu üçü biçim say Onun akilerden çaldık Kelemetleri dağıttık Yararlansın en zayıfı bile bundan artık Kandaralık yıllar yıllar yalanlarla sandık O sınırları yazgı Maymun Gözünü açtık, kadınlara güzellendik Duyduk ercizlere saygı Buydu belki bize farklı kullan uyum içindeyiz açtı. Huzur dedikleri budur belki de bu mutetik hep birazcık <gülüyor> Onun çekileri ruhunun de Bu gizin an kanına tanınakilerden Marduk'tan insende yola baş koyduk bir kere Boş taruza uza direnmen yöre abluka miner yer Eş hey. çalınca kabuğuna girer, kıskançlar uzar gider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 en zayıfı bile bundan artık Kandı aralık yıllar yıllar yalanlarla sandık O sınırları yazgı Maymun gözünü açtı Kadınları güzellendik Duyduk derdizlere saygı Buydu belki bizi farklı kula Uyum içindeyiz aştık Huzur dedikleri budur belki değil Bu mutetik hep birazcık Unut şekilleri ruhunun de Bu gizin an çaldı gilerde. Marduk'tan insende Yola baş koyduk bir kere Boşa taruza direnmen Yöre ablu coming her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 en zayıfı bile bundan artık Kandaralık yıllar, yıllar yalanlarla sandık O sınırları yazgı. Maymun gözünü açtı, Kadınları güzellendik Duyduk derdizlere saygı Buydu belki bizi farklı kılan uyum içindeyiz aştık Huzur dedikleri budur belki değil Bu mutetik hepir azcır Unut şekilleri ruhunun eriliklerini Bu gizin an kanına kanınakilerden Marduktan insende yola baş koyduk bir kere Boşa taarruza direnmen Yöre ablu nerede? Çalacak kabuna girer, kıskançlar uzar gider.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 En zayıfı bile bundan artık Kandıralık yıllar yalanlar yalanlarla sandık Kosunurları yazgı Maymun gözünü açtı Kadınları güzellendik Duydukler dizlere saygı Buydu belki bizi farklı kılan uyum içindeyiz açtı Huzur dedikleri budur belki de bu mu? geberadı onu çikileri ruhunu neden bu gizini çaldı kanına geler de Marduk'ta din yola baş koyduk bir kere boça taruza direnen man yarabluğ kamın nerede eş yolunca hey. hey. kabuna girer kutkanşlar ruzlar güler hey.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 Bu Buydu belki bizi farklı ediyorlar. Bu içindeki içindeyiz, açtık. Huzur dedikleri budur, belki değil. Umut dedik, hepir acı. Onu ruhunun ruhunu nedirlik dedi de bu gizli nantyalı kanına girerdi. insan insanı yola baş koyduk bir kere. Boşa taruza direnmen görerablo kaminerler. Hey, hiç alınca kabuna girer, kıskançlar uzağı gider.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 İlerden çaldık, kelimetleri dağıttık Yararlansın bile bundan artık. Kandıralık yıllar yıllar yalanlarla sandık O sınırları yazgı, maymun gözünü açtı, Kadınları güzel andı. Bu Buydu belki bizi farklı kılar, uyum içinde yüz Huzur dedikleri budur belki değil, umut dedik hep iradidir. <gülüyor> Onu çekileri ruhunu nedirlikleri de <gülüyor> bu gizli nansalı kanına girerdi. Marluktan insende yola baş koyduk bir kere, boşa taruza diren, ben görer ablo kamineret. Es hey. çalınca kabuna girer, kıskançlar uzağı gider. Hey.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 en zayıfı bile bundan artık Kandaralık yıllar, yıllar yalanlarla sandık O sınırları yazgın Maymun gözünü açtık Kadınları güzel andık Duyduk derdilere saygı Buydu belki bizi farklı kılan Uyum içindeyiz aştık Huzur dedikleri budur belki değil Bu mutetik hep birazcık Unut ruhunun eriliklerini Bu gizin an çaldı kanına ilerden Marduktan insende Yola baş koyduk bir kere Boşa taruza direnmen Yöder abluka minn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 İnsanlık için var bir iki numaram Dört boyuttan üç biçim say Onun akilerden çaldık Kelemetleri dağıttık Yararlansın en zayıfı bile bundan artık Kandıralık yıllar yıllar yalanlarla sandık O sınırları gözünü açtı kadınlara güzellendik Duyduk Buydu belki bizi farklı kılan Uyum içindeyiz aştık dedikleri budur belki değil Bu muhtetik hep birazcık Unut çekileri ruhunun eriliklerini Bu gizli an çaldı kanınak ilerden Varduktan insende Yola baş koyduk bir kere Boşeta aruza direnmen Göre abluka miner yer İş çalınca girer kızkançlar uzar gider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 en zayıfı bile bundan artık artı Kandıralık yıllar yıllar yalanlarla sandık O Gözünü açtık, kadınları güzellendik Duyduklar cizlere saygı Uydu belki bizi farklı kılan uyum içindeyiz açtık Huzur dedikleri budur belki değil, bu mu tetike piracı çekileri ruhunun eriliklerini Bu gizin an çaldı kanınak ilerden Marduk'tan insende, yola baş koyduk bir kere Boşa taarruza direnmen, gönder abluka miner yer çalınca kabuna girer, kıskançlar uzar gider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 Canlık için var bir iki numaram Dört boyuttan üçü bizim say Onun akilerden çaldı kelimetleri dağıttık Yararlansın en bile bundan artık Kandıralık yıllar yıllar yalanlarla sandık O sınırları yazgın gözünü açsa Kadınları güzellendir şeylere saygı. Uydu belki bizi farklı kılan uyum içindeyiz açtı. Huzur dedikleri budur belki değil Umut etik hep birazcık Unut şekilleri ruhunun eriliklerini Bu gizin an çaldı kanınakilerden Marduk'tan insende yola baş koyduk bir kere Boşeta taruza direnmen görer ablukamin nerede? yer hey. İş çalınca kabuğuna girer Kıskançlar uzar gider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 sizin hizayif bile bundan artık kandırılar kiler yele yalanlar yazdı kutsunurları yatdı. Ay gözünü açtı? Kadınları güzellendi. Duydular cidele saik. Buydu belki bize farklı bu Uyum içinde yüz açtı. dedikleri budur belki diyor umut etti kepiracı. Onu çekirdeği ruhunun nedirlikleri de bu gizin ancağı kanına giderdi. Marduk'tan insanday Yola baş koyduk bir kere boşta aruza diren. Ben görer ablo kaminler yer. Kabuna girer, kıskançlar uzar gider.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 en zayıfı bile bundan artık Kandı aralık yıllar yıllar yalanlarla sandık O sınırları yazgın Maymun gözünü açtık Kadınları güzellendik Duyduk dercizlere saygı Buydu belki bizi farklı kullan Uyum içindeyiz açtık Huzur dedikleri budur belki değil Bu mu tetikip birazcık Unut şekilleri ruhunun de Bu gizin an çaldı kanına gilerde. Marduk'tan insenden Yola baş koyduk bir kere Boşa taarruza direnmen Yürer ablu coming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 en zayıfı bile bundan artık Kandıralık yıllar yıllar yalanlarla sandık O sınırları yazgı. Maymun gözünü açtı Kadınları güzel endi. Saygı buydu belki bizi farklı kılan uyum içindeyiz aştık Huzur dedikleri budur belki değil bu mutetik hep Onu Onun çekileri ruhunun eriliklerini bu gizin an çaldı kanınakilerden Marduktan insende yola baş koyduk bir kere Boşa talarruza direnmen görer abluka nerede? yer İş çalınca girer kıskançlar uzar güzel.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 En zayıfı bile bundan artık Kandıralık yıllar, yıllar yalanlarla sandık O sınırları yok onun gözünü açtı, kadınları güzellendik Duyduk ercizlere saygı, buydu belki bizi farklı kılan uyum içindeyiz açtık Huzur dedikleri budur belki değil bu mu tetike Onu çekileri ruhunun eriliklerine, bu gizin an kanına kanınakilerden Marduk'tan insende yola baş koyduk bir kere boça taarruza direnmen, yöner abluka miner yer hey. İş çalınca kabuna girer, kıskançlar uzar gider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 en zayıfı bile bundan artık Kandı aralık yıllar yalı yalanlarla sandık O sınırları gözünü açtı, Kadınları güzellendik Duyduk ercizlere saygı Buydu belki bizi farklı kula Uyum içindeyiz açtık Huzur dedikleri budur belki değil Bu muhtetik hep birazcık Unut çekileri ruhunun eriliklerini Bu gizin an çaldı kanınakilerden Marduk'tan insende Yola baş koyduk bir kere boça taarruza direnmen Yöner ablu coming her yer. Ey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 Kırarlansın en bile bundan artık Kandı yele yalanlarla sandık O sınırları gözünü açtı Kadınları güzellendik, duyduk ercizlere saygı Uydu belki bizi farklı kılan uyum içindeyiz açtık Huzur dedikleri budur belki değil, bu muhtetik hep birazcık Unut ruhunun eriliklerini, bu gizin an çaldı kanınakilerden Marduk'tan insende, yola baş koyduk bir kere Boşa taruza direnmen, yöre ablu kamin her İş çalınca kabuğuna girer, kıskançlar uzar gider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 senin zayıfı bile bundan artık Kandıralık yıllar, yıllar yalanlarla sandık O sınırları yazgı Maymun gözünü açtı Kadınları güzel andı buydu belki bizi farklı kılan bu yuğun içinde yüzajda huzur dedikleri budur belki değil bu muteti kepirajdır. Onu çekildi ruhunun nedirliklerinde bu gizini an çaldı kanına gilerde. Mardukta yola baş koyduk bir kere boşta aruza direnmen görer ablo kaminerler. Hey, hiç kabuna girer kızkançlar uzağı güzel.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 Körden çaldı kelimeleri dağıttı. Yararlanan insan bile bundan artık. Kan döndükler yele yalanlarla sandı. Kutsunurları yakıp aydın gözünü açtı. Kadınları göze. Belki bizi farklı bu uyum içindeki aştık Huzur dedikleri budur belki değil bu mutatik hep birazcık Onun çekileri ruhunun erinliklerine Bu gizin an çaldı tanınakilerden Marduk'tan insende yola baş koyduk bir kere Boşa tağrıza direnmen yöner abluka miner yer hey. İş çalınca kabuğuna girer Kıskançlar uzar gider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 en zayıfı bile bundan artık Kandı aralık yalanlarla sandık O sınırları yazgı Maymun gözünü açtık Kadınları güzellendik Duyduk ercizlere saygı Buydu belki bizi farklı kılan Uyum yüz açtı. Huzur dedikleri budur belki değil Bu muhtetik hep birazcık Unut şekilleri ruhunun eriliklerini Bu gizin an kanına tanınakilerden Marduk'tan insende Yola baş koyduk bir kere Boşa tağruza direnmen Yöre ablu coming her yer Ey.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 Haram 4 boyuttan 3'ü bizim say. Onun 10'una filerden çaldı kelimetleri dağıttı Yararlansın en bile bundan artık Kandıralık yalanlarla sandık O sınırları yazgı. Maymun gözünü açtı. Kadınları güzel andı saykı saygı Buydu belki bizi farklı kılan Uyum içindeyiz aştık Huzur dedikleri budur belki değil Bu mutetik hep Onu Onun ruhunu ruhunun erinliklerine Bu gizli an kanına tanınak ilerden Marduk'tan insende. Yola baş koyduk bir kere Boş atar uza direnmen Yöre abluka miner yer çalınca kabuğuna girer Kıskançlar uzar gider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 En zayıfı bile bundan artık Kandıralık yıllar yıllar yalanlarla sandık O Kadınları güzellendi, duyduklar cizere saygı. Buydu belki bize farklı diktiler, uyum içinde yüz açtı. dedikleri budur belki diyi bu muteti kepiracı. Onu çekileri ruhunun nedirlikleri de bu gizini açalık kanına girer Marduk'tan Marudan yola baş koyduk bir kere boşet aruza direnmen görer abluka nerede? Hey. Eş çalınca kabuna girer kızkançlar uza gider.